kesinüsü şey, biliyorsun. Ee, evet. Atatürk'ün de dostudur. Allah rahmet eylesin. İstiklal'er bir başlayınca Hasancığım İstanbul'a geliyor. Rivayet edilir. Tabi Vahdettin yanına almak istiyor. Diyor ki ben ayrılacağım. Anadolu'ya geçeceğim. Neden? Ben bir rüya gördüm. Aynen böyle. Tabi ben bunu bir profesörden dedim. Nedir? Rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm. Ve gittim, selam verdim, elini öpecektim, bana haşa şöyle yüzünü dönmedi, mübarek sol elini verdi. Ben de üzüldüm, efendim neden sol elinizi verdiniz? Niye yüzünüzü döndünüz? Sağ elim Anadolu'da, sağ elim Mustafa Kemal'de, meşgulüm demiş, tamam mı Hasan'cığım?